Çok olacaksınız arkadaşlar. Çok enteresan bir görüntü var. Ben böyle bir ATM görmedim. Ben yeah. böyle bir şey <gülüyor> bekliyor muydun? <gülüyor> Merhaba Webtekno takipçilerim. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar bu videomuzda bir Bitcoin ATM'sine gidiyoruz ve o ATM'den... Ne yapıyoruz? Bitcoin alıyoruz tabii ki. Tabii ki de. Domates alıyoruz. falan? <gülüyor> ben gidiyorum. <gülüyor> Şimdi ATM'ye hızlıca geçeceğiz ancak çok ufak tefek birkaç bilgi vermemiz lazım. Aynen bu öyle. ATM neymiş? Bitcoin ATM'si neymiş daha doğrusu. Biraz enteresan bir deneyim. Özellikle bu dönemde çok fazla konuşuluyordu. Biz de bu deneyimi size farklı bir açıdan bir kere daha hani aktaralım istedik. Ülkemizde şu anda aldığımız bilgilere göre ortalama 10 tane, koskoca Türkiye'de 10 tane Bitcoin ATM'si aktif durumda çalışıyor. Ne yazık ki ülkemizdeki ATM'ler kısıtlı bir işlem kapasitesine sahip sevgili dostlar. Ancak dünyaya baktığımızda 14 bin e yakın bir ATM var. Burada bahsettiğim kısıtlı işlemler. Senlerin ne olduğunu da istersen sen anlat. Anlatayım şimdi. Ülkemizdeki ATM'lerde para çekemiyoruz arkadaşlar. Maalesef. Sadece yatırabiliyoruz. Zaten birazdan bunu deneyeceğiz Ben de bayağı merak ediyorum. Ancak dünya genelinde baktığımız zaman günlük 2500 ila 5000 dolar bandında bir para çekme limitiniz var. Dediğim gibi ülkemizde şu an için sadece Bitcoin satın alabiliyoruz arkadaşlar. Bizler de bu deneyimi sizlere bir aktarmak istiyoruz. O zaman aralaya bir gidelim mi? Çıkalım. Haydi. Evet şimdi istasyona geldik. Aynen. Istasyona Burada bir Bitcoin geldik. ATM'si varmış. Gidip şimdi içeriden gerekli izi alacağız. Ondan Başına geçip ben... çekmeye başlayacağız. Bir önden tabii ki de girip baktık. Ya Neymiş ne değilmiş? Şok olacaksınız arkadaşlar. Çok enteresan bir görüntü var. Ben böyle bir ATM görmedim. Ta bir tahminimden çok farklı çıktı. <gülüyor> siz de şimdi göreceksiniz. O zaman seninle <gülüyor> istediğin <gülüyor> bir şey var mı? Ben sana şoka girdim. Sen böyle bir şey bekliyor muydun? <gülüyor> yani şöyle ismi ATM ama tadı hiç ATM gibi değil. Evet, Birazdan bizden parayı alacak. Sonrasında başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. ATM'nin başında enteresan bilgilerim var. Sizlere aktaracağım. Bir içeriye doğru geçelim. Bakalım bize nasıl bir deneyim bekliyor? ATM bu. Aynen. Aynen. ATM. Bitcoin ATM. Gördüğünüz ATM. gibi yanına geldik. Bayağı bir tozlanmış bu arada. Bu herhalde o kadar kullanılmıyor ki abi yani insanlar yatırmıyorlar muhtemelen. Abi bunu kullanıyorlar mı? Kullanan var mı? Top çok kullanıyorlar. Mı? O zaman, o zaman üstüne kimse ellemediği evet, için belki de tozlanmış olabilir. De. Tahminimden çok daha küçük bir şey çıktı. Peki şimdi, nedir bu olayı zaman? Şimdi şurada hemen ilk dikkatimi çeken şey şu. Şu anda aktif. Yani bizim bu işlemi yapacağımız saatlerde Bitcoin'in tutarına bakıyorum. TL karşılığı 445 bin civarında. Burada 544, bin lira, 544 bin lira yazıyor. 544 bin lira. Yani yaklaşık aslında %15 diye bildiğim bir komisyon oranı burada %20'ye çıktı. Şimdi 100 TL'lik bir bitcoin alacağız burada göstermek için size cüzdana falan aktaracağız. Ama o doğrudan 80 lira inecek abi. 20 lira hop Hop komisyon adam burada bu hizmeti veriyor sana öyle düşün. Aynen ama borsa burada daha öne geçiyor onu da söylemek lazım. ATM yerine borsayı tercih ederseniz daha az komisyonda kullanma ihtimaliniz yüksek oluyor. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir, ondan eklemiş olayım yamak. hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. İlk önce istersen bir alalım, 100 TL'lik bir bitcoin almaya çalışalım buradan bakalım alabilecek misin? Sonra birkaç tane tek tek detayı var. 2 tane konu var. Tamam. Parayı direkt nakit vereceğiz. Şurada. Paranın yutma ya da sıkışma bir gibi bir durumu olduğunda bu Bitcoin ATMS'ini arayıp doğrudan oradan bilgi alabiliyorsunuz. Onlar yardımcı olabiliyorlarmış. Onun bilgisini aldım. Bir diğer konu da buradan Bitcoin'i biz aldığımızda hesabımıza geçme süresi. Bu biraz uzun sürebiliyor. Yarım tamam. saat bazen bir günü de bulduğunu söylediler. Bir deneyelim bakalım. Başlamak Ekranına için dokunun Dokundu. Satın ala bastım. İki tane dil seçeneği var tabii. İngilizce Türkçe işlem yapabiliyorsunuz. 5000 liradan az veya 5000 Aynen. liradan çok mu yatıracaksın diyor. Biz 5000 liradan az yatırıyoruz. 1 milyon yani. TL yatıralım mı? Yok 100 lira yatıralım. <gülüyor> 1 milyon liramız yok çünkü. Şimdi bir gezilik sözleşmesi imzalamamız gerekiyor burayla. Muhtemelen bir problem yaşarsak ve burada bir, bir para aklamasını yol açmamanız için diyor. Buradaki bilgileri doldurmanız lazım diyor. Kabul ediyor. Ben senin adını yazayım abi. Şimdi bana sıkıntı falan olur. Numaranı söylesene. Benim telefonum yok ki. En son sattık benim telefonum hatırlarsan. Doğru. Telefon numaramı girdim. Bir SMS geleceği iddia ediliyor arkadaşlar şu anda bana. Buraya girelim gelen kodumuzu. İsim soy isim diyor. Hadi yazalım. Senin isim soy isim diyor. Çok uzun Ozan Can Kubilay senin Sınav süresinden daha uzun isim soyisim yazma sürüyordu. <gülüyor> Şimdi cüzdanımızın Şimdi. QR kodunu tarayacağız. Burada yazan şeyleri okuyalım sizlere. Gönderebilecek BTC adresini girin. Bu ne demek Ozan? Herkesin kendine ait bir bitcoin cüzdanı popisi var. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendin memnun olması gerekiyor. Burada yazan şey şu. Sizin kendi bitcoin cüzdanınız var ve bu cüzdanın çok uzun bir adresi var. Bunu böyle adres olarak yazmaktan da sizi kurtarıyor makinesini. Şurada bulunan alandan doğrudan bunu QR kod olarak da okutabiliriz. Tarayın diyor. Hani doğrudan dan taratabiliyoruz zannediyorum. Deneyeceğim. Çok hızlı taradı. Şimdi 50'lik mi? Ben hep 50 liralık aldırıyorum. Sen 100'lük al. Bunu 100'e çekirelim. Tamam. 100 liraya atıyorum. Şimdi şurada zaten mavi yanıyor. Diyor ki buraya at. Gitti. Hemen geldi bak bu kadar. Yani, 100 lira. 100 lira. Peki 100 lira ne kadar BTC yapıyormuş? Onu bir teyit edelim mi? Yüz Türk Lirası bu kadar Bitcoin. derken? Bu yaklaşık bizden. Burada 18 lira yapıyor. Yani yüzde yirmisi yine git. Sıfır 18. Aynı. Tamam. Satın alıyorum. Baz. İşlem yapıldı. tebrikler Satın alınan BTC oranını burada gösteriyor. Karşılığının 100 lira olduğunu gösteriyor ve makbuz gönder biliyoruz. Buradan gönderiyoruz. Gönder yani. abi makbuzu. makbuzu. SMS olarak yolladım. SMS yollandı. Yok maalesef. Yeşil bizim için önemli. Bize gelen SMS e de şu anda yazıyor. Felito bir para aldınız. Yüzde yedi. Fi olarak aldık diyor ve bize böyle bir aktarım yaptığını söylüyor. Şimdi bütün işlemleri hallettik, tamamlandı. Hala gelen giden yok. Gelen giden yok. Bu işlem bir günde sürebiliyormuş, yarım saatte de geliyormuş. Şimdi evet. burayı yarım saat bir gün veya işgal etmenin bir mantığı yok. O Biz zaman, ofise geçelim. Saat 4. Bakalım ne zaman Maksimum gelince, yarın 4'e yani. kadar gelmesi Aynen. lazım. Gelmezse, gel, gel. Gelmezse, gel, gelmezse gelir gelir. gelir sıkıntı gelir. olmaz. makineye bir elveda diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağol. Iyi bak. Hoşça kal. Yaklaşık böyle bir saat kadar oldu arkadaşlar ve... Ben Bitcoin... orada yarım saat veya 24 saat demiştim ama bir saat içinde geldik. Geldi. Ekranda gördüğümüz bitcoin hesabımıza geçmiş durumda. Benim beklediğimden hızlı geldi. Ne yalan söyleyeyim? Bence de. Gelelim değerlendirmeye. Abi şimdi değerlendirme aşaması şöyle. Gerçekten fiziki bir parayı alıp bir bitcoin hesabına atmak bence enteresan. Güzel bir deneyim. Hoşuma gitti. Onun dışında kesinti çok fazla çok gibi fazla. duruyor. %20 çok fazla. ya. ben bu piyasaya çok ya. fazla hakim olmadığım için kime sorsam %20 ne abi diyorlar. Evet. Birazcık fazlaymış. Şöyle düşün abi mesela bu kesinti olayını. Sen bana diyorsun ki bana bir kilo domates alır mısın? Evet. Domateslerle alıp veremedi. <gülüyor> <gülüyor> domates. <gülüyor> ben tamam. sana diyorum ki tamam alayım. Gidiyorum alıyorum geliyorum ama sana 800 gram domates veriyorum. Hani olayı madde olarak bakma. Böyle daha bak. fazla alıyoruz. Yani 800 gram orada 200 gram çepte. 120 aldım. Güzel yani tezgah kurmuşsun kardeşim. Güzel bekleriz bize de domates almak isterseniz <gülüyor> aşağıdaki linkten Şaka bir yana arkadaşlar. Biraz kesinti gerçekten fazla ama gün sonunda bir hayat kurtarır mı? Kurtarır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı yaşadığınız bir senaryoda sizi rahata erdirir mi? Erdirir. O zaman şunu da söyleyebiliriz aslında kapatmadan önce. Nerede kullanılabilir? Mesela dünyanın bir ucunda bir tanıdığınız var. Ona bir para göndermeniz lazım. Direkt bitcoin hesabına onun kendi cüzdanına bu parayı gönderebiliyorsun evet, oradan. Evet. Çok hızlı gidiyor. Evet. Yani. %20'lik bir kesinti var. Bunu göze alıyorsanız aslında bu hızlı para transferi için kullanılabilir. %20'sinden oluyorsun ama hızlı bir çözüm. Güzel bir çözüm. Bu senaryoda geçti bence diyelim ve iki bulunan diğer web teknoloji içeriklerini sizi izlemeye davet ederken ortada bulunan bağlantından da kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin diyim. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz. Görüşürüz.